Merhaba arkadaşlar, e, gelişmiş tuzak sistemine devam ediyoruz. Bu sefer biraz bunun görseliyle ile alakalı bir değişik yapacağız. E, i̇smini tuzak demiştik, bunu artık bir tam olarak bir isim veriyorum ve ayı tuzağı olmasını istedim. Bunun içinde e, bir basit bir model hazırladım ve animasyon ekledim. Karakterimiz tuzağa bastığında e, bu animasyon loop olmadan tabii ki oynayacak. E, daha sonra karakterimizdeki değişiklikleri yani e, kapanın kapandıktan sonra olması gereken şeyleri devam edeceğiz. Bu daha çok bu e, tuzak aktörümüzün görseli ile alakalı bir video olacak. İlk önce TRIB'i açalım ve V-Pore'da geri gelelim. Üstteki ışığı siliyorum. içerisinde bir mesh vardı. Mesh'i de siliyorum. Mesh ile ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. Partikül de siliyorum. Lazım olan bize sadece etki alanı Trigger. Şimdi, ek ekleyeceğim model animasyonlu olduğu için Skeletal mesh olmak zorunda. Ee, hemen buradan e, ayı kapanımı seçtim ve bunu aktörümün içerisine ekliyorum Trap aktörüme Skeletal Mesh bir Trap evet. evet göründüğü üzere eklendi e, Trigger'ı biraz modül aşağı alacağız bir tane daha tamamdır Trigger'ın radius'ını biraz düşürebilirim. As Aslında bunları pardon Evet. Bunu buradan çıkaralım. Bunları bir yapalım. Ve bunu yükseltelim. Bu daha iyi. Bu bu şekilde kullanabiliriz. Ee, bu modelimizin üzerine Trigger ile basıldığında animasyon oynayacak. Bunu da hemen içine girildiği kısımda burada yapacağız. Ee, trigger içerisinde girildiğinde Apply Damage çalışıyordu. Hemen arkasına animasyon oynamasını söyleyeceğiz bir de. Beer Trap, Skeletal Meshimi alıyorum. Ve Play Animation diyorum. Buraya da animasyonu seçip bağlayacağım. Hangisi bir trap anim, tek bir animasyon olduğu için yani bu dosya bunu seçtim. Kontrol edelim. Loop olmayacak, tek bir kere oynayacak. Hemen deneyelim. Evet. Yani gayet güzel görünüyor sırıtmıyor. Tak diye. Evet gitti. Buna aynı şekilde ses de ekleyebiliriz. Bu şekilde de çalışabiliriz. Ve öldük. trebe Gide gide. Şimdi ee, trebe kalandıktan sonra ee, örnek veriyorum. Karakterimizin hareketsiz kalmasını sağlayabiliriz. Sonuçta e, bu bir kapan ve zaten hani ayağımızı kapmış oluyor mantıken. Bunun için de e, inputları, klavye inputlarını kapatmamız normal şartlarda yeterli. E, bunu da birkaç farklı şekilde yapabiliriz. E, hatırlıyorsanız karakter kontrollerimde zaten bu işleri e, yapıyorduk. Dead kısmında. Dead kısmını açalım hemen. Evet. Dead kısmını zaten burada Disable Input dediğimde e, klavye gerilerini kapatıyordu ve klavye ile herhangi bir şekilde e, işlem yapılmıyordu. Bunu bir süre, misal örnek veriyorum, süreli olmasını istiyorsanız bir süre bunu yaptırarak e, deneyebiliriz ya da örnek veriyorum bunu yaptıktan sonra, yani kapana yakalandıktan sonra yapmamız gereken farklı bir şey olmasını sağlayabiliriz. Bunlara da bakalım. Hatta kapağından kurtulmak için de ekstra bir şeyler yapmamız iyi olur. Bir sonraki videolardan birisi bu olabilir. Ee, şimdilik bu kadar.